E, matched definitions yapacağız yine. A threat, turnover rate, employee retention, large scale, ethics, to give up, strive to, to monitor, excessive, sacrifice. Şimdi buradaki kelimelerin anlamlarını hemen hızlıca söyleyelim. A threat, A şıkkındaki bir, yani birincisi pardon A şıkkı diyorum. Birdeki trap ne demek? tehdit tehdit evet turnover rate ee, bu hocam personel değişim oranı bir de devir hızı anlamı da vardı devir hızı Hı -hı. evet iki, iki anlamı evet devir hızı anlamı var ve personel değişimi gibi bir anlamı var ee, buradaki personel değişimi değişim oranı Personel değişim oranı olarak kabul edeceğiz ikiyi. Üçüncüsü, Employee Retention, çünkü işle ve mesleklerle ilgili ya bizim başlığımız millennials in the workplace. Employee Retention, Çalışanları elde tutma, ee, Alıkoyma gibi bir arman var. Evde tutma, alıkoyma. Employee, çalışan Çalmışım İlk o yıl olsaydı, iki E değil de sonunda R olsaydı işveren anlamı olacaktı orada da. Evet, teşekkür ederim Tamam. Large scale. Büyük Enfektir ölçek. Ha, büyük ölçek, değil ölçek. Büyük ölçek anlamı var. Scale'ın ölçek anlamı var. E, ardından ethics. Yine Türkçe'yi almışız buna. etik etik olarak kalmışız. aynen kalmış to give up pes etmek. pes etmek pes etmek ya da bırakmak anlamı var mesela bir alışkanlığı bırakmak olabilir ee, ya da başka ne olabilir mesela pes etmek evet bir şeyden vazgeçmek gibi bir anlamı olabilir bakacağız metnin içine göre to strive to strive çabalamak gayret etmek Evet. Uğraşmak, çabalamak ya da bir şey için mücadele etmek. Strive. Monitor. İki İzlelim. anlamı var. İzlemek ve ekran. Evet. Şimdi başında tu olduğu için biz bunun fiil olduğunu bileceğiz. E, to monitor, gözlemlemek, izlemek, görüntülemek gibi anlamları var. Görüntülemek de olabilir, gözlemlemek, izlemek de olabilir. Mesela şöyle düşünün, MR merkezleri, tomografi merkezleri vardır dışarıda hani hastane içlerinde değil de işte özel kliniklerde falan. Sadece bu bu işi yapan. Mesela onların tabelalarında ya da işte broşürlerinde tanıtımlarında monitör diye kelime geçer muhakkak. Oradaki işte radyolojideki izleme de aslında monitörün içinde geçer. Bu da böyle bir ek bilgi olsun size. Peki, bir sonraki excesif aşırı haddinden fazla. Evet, aşırı haddinden fazla. And sacrifice kurban. Evet, kurban bir kurban ya da kurban etmek. Değil mi? Hocam Feda Hı -hı. Biraz önce to monitor demiştiniz ya, burada da aynı mantıklı to sacrifice dese, kurban etmek olarak alacaktık. A sacrifice dediği için kurban olarak alacağız. Evet aslında ama burada e, şey anlamı var mı? A sacrifice. sacrifice Hocam metine göre farklı bir anlamı evet. var. De değer verdiğin şeyden vazgeçmek. Hani ödününün, Bunu hani... feda etmek anlamı var. Aslında doğrudan kurban etmek değil de. Şimdi ikinci anlamı da feda etmek. Hmm. Ee, belki feda etmek olarak kullanabiliriz. Tamam mı? Yani içinde tamam, evet. yerleştireceğimiz duruma göre değişecek. Peki hmm. bakalım şimdi. Birincisi threat, tehdit. Hangisi olabilir? Yan taraftan. The percentage of... Ya da şöyle önce ABC'yi okuyalım, uygun olan yere yerleştirelim. The percentage of employees leaving the company. Şirketi terk eden, şirketten ayrılan işçilerin yüzdesi. Hangisiydi hmm. hatırlayın. Turnover rate. Evet turnover rate yani ikiye A yazacağız değil mi? Hı -hı. Evet öyle gidelim. A'dan e, evet, gelerek evet. gidelim. Öyle i̇kiye gidelim. A yazacağız. Peki. A company's ability to keep its staff from leaving. Employer retention. retention, evet, B'yi de 3'e yazacağım, az önce verdiğimiz anlamlara göre. Extensive, involving large numbers or a large area. Demin geçti bu sanki. Large scale. Large scale. Large scale, evet, büyük ölçek. Try hard to, to try hard to, yani... Mücadele etmek gibi bir anlamı olacak hangisiydi? Uh, to. to strive Seven. to. To so try to değil mi? Şu yedi. Evet. Uh -huh. Something that can cause damage or danger. Bir hasar veya tehlike verebilecek bir şey. Uh, Threat. Şey, Threat yani bizim için bir tehlike. Right. Hı -hı. Uh, more than necessary or normal? Uh, excessive. Excessive. Fazla anlamı var değil mi? Yani gereğinden fazla anlamı var excessive'in. Bir sonraki. Something of value that you give up so that you can have something else. Sacrifice. Sacrifice evet. Yani feda etmek. Buradaki ne nedir? Something of value that you give up. So that you can have something else. Diğerine bakalım. Moral principles defining what is good for society and its individuals. Ethics. Ethics. Evet. Ahlak, etik. Değil mi? Bunlar aynı kategoride değerlendiriyor. Moral principles defining what is good for society. Yani toplum için iyi olan ya da bireyler için iyi olan şeyi yapmak. Etik. To watch and observe over a period of time. To monitor. Monitor. Evet, buradaki anlamı o zaman e, izlemek anlamı var, değil mi? To watch and observe, izlemek, gözlemlemek, belli bir süreliğine izlemek, gözlemlemek. To stop having something you want, istediğiniz bir şeyi bırakmak. Bu da neydi? cevap İyi bak. Evet. Bir alışkanlığı bırakmak, istediğiniz bir şeyi bırakmak, vazgeçmek gibi. Peki. Reading text'e bakalım şimdi. Şöyle biraz yaklaştırayım. Kim okumak ister? Önce Kader sen okur musun? Background kısmını. Okuyayım hocam. Tamam. Hmm. Birer sefer sizler okumuş olun. Ee, ondan sonra ben sadece birkaç kelimenin nasıl telaffuz edildiğini söyleyeyim size. Tamam. Hmm. Uh, millennials those born between the early 1980s and the early 1990s make up a huge part of our workforce, but they seem to lack loyalty to those companies and the leaders they work for. Uh, multinational companies are noticing a larger turnover rate of millennials as employer retention rates fall. This report looks at the findings uh, of the of two large scale surveys on the mindset of the millennial generation and explores how organizations can strive to address address mm -hmm. these needs, increase uh, employee en engagement and encourage retention retention. You Gayet iyi. Birkaç tane kelime için sadece tekrar şeylerini söyleyeceğim, telaffuzlarını. Millenials, huge part of, aynı cümlenin sonunda. Huge part of, yani büyük bir kısmı. Workforce, iş gücü. Loyalty, ardından retention kelimesi var. Large scale, Mindset. Mesela şu, şurası hemen işaretleyin. İşaret diyemedim. Heh. Mindset. Generation. Ee, ve strive'ı okudunuz zaten. Engagement. Encourage. Ve retention. Peki gayet iyi. Şimdi okurken e, anlayabiliyor musunuz peki burada yazanları? Genel olarak soruyorum. Yani bir şey çıkartabiliyor musunuz burada? Hiç okumayanlar için sorayım, bugün ilk defa okuyanlar için. Yani yarı yarıya, ben bugün katıldım hocam. Hı hı. İsmi hoş, evet, hoş geldin. Yani yarı yarıya tam olarak bir anlam çıkaramadım yani. Düzgün bir şekilde. Tamam, peki. Kelime bilgisi olmadığıyla ilgili? Yoksa... Yok, kelimenin bilgilerini tek tek biliyorum aslında ama bilmediğim için de tabii ki var. Yani retention'ı bilmiyorum mesela anlamını. <Gülüyor> içinde başka bir şey diyebilirim. Millenials'ın açıklamasını parantez içinde aslında yapmış ama bir şirket mi acaba Millenials? Olabilir, bakacağız. Peki, metni okuyup gelin o zaman oldu mu? Bir dahaki haftaya mesela. Aynen. Ben Aha. bilmiyordum zaten böyle olduğundan önce hazırlanıp gelinebileceğini. Aha. yani şey zaten metinlerin hepsini ekledik bir sisteme. Ee, oradan okuyup ve sorularını yaparsanız üstünden biz burada şey kritik yaparak geçeriz beraber. Anlamadığınız yerleri o zaman daha rahat söylerim. Evet. Peki. Ee, genel olarak aslında readinglerde şu önemli. Genel olarak okuduğunuz ne çıkartıyorsunuz o önemli. Ne anlıyorsunuz? Birebir kelime kelime çevirmek ee, zaman kaybettirir. Yani bir dilde reading yaparken birebir hepsini çevireyim derseniz zaman kaybedersiniz. Önemli olan cümlelerden ne çıkarımda bulunabiliyorsunuz. Orası önemli. Hocam. Peki, read search, Evet. Burada anlamadığım cümle şuydu benim adres. These needs. Yani ihtiyacı olan şeyleri ne yapmak? Yani adres, adres kelimesinin hani Peki. hitap etmek anlamı falan var. Ama anlamını yerleştiremedim ben buraya. Peki bakalım o zaman. Evet. Adres şöyle. Bir şeye hitap etmek anlamı var. Ya da ona yönlendirmek anlamı var. Ee, öyle bir anlam verebilir. Buradaki adres anlamı değil. Evet, doğrudan ev adresi gibi bir anlamı da var ama buradaki o değil. Bakın bakalım. This report looks at the findings of two large-scale surveys, survey anket, on the mindset of millennial generation, and explores how organizations can try to address these needs. Increase employee Engagement and Encourage Retention. Addressing, başka mesele ne anlamı gelebilir burada aklınıza? Nasıl bir şey söylemiş olabilir ki? Ya Sanki ihtiyaçları belirlemek gibi ama belirlemek anlamı Address yok. Addressing, bu ihtiyaçları, evet bu ihtiyaçların karşılığını vermek ya da bu ihtiyaçları belirlemek. Hocam bu ihtiyaçlara ulaşmak gibi de olabilir mi? Şöyle diyelim, ulaşmaktan çok bu ihtiyaçlara değinmek olabilir. Hmm. Daha iyi olur sanki. Bu ihtiyaçlara değinmek için strive to neydi? Strive yapması. Çabalamak, gayret etmesi. Evet, bu ihtiyaçlara değinmek için e, çabalarından bahsediyor. bakalım. Şimdi birazcık daha okuyalım ondan sonra devam edelim. Millennial kelimesi ne peki? Millennial belli bir süreç. Yani y süre? kuşağı. He? Y kuşağı yani bizler oluyoruz. <gülüyor> 90'larda 80 doğan. 90 80'lerin <gülüyor> başından 90'lar sonuna kadar doğan kuşak aslında. Ee, bir de buna şey yani bin yıllık bir yıl dönümü de denilebiliyor. Bin yıllık bir süreç içinde. Millenium ile aynı kök mü bu? Kelime. Evet oradan geliyor. Tabii tabii. Millenium. Bin yıllık dönümden bahsediyor. Millenium'da. Tamam. Peki research'a bakalım. Burayı kim okur? Merve okur musun? Olur hocam. Tamam. Evet. <gülüyor> research in a global survey conducted by PricewaterhouseCoopers PwC more than um, 40,000 millennials born between 1983 and 1993 and non-millennials responses were collected on the topics of workplace culture ...communicated and working style, pay structure, career development, work life, balance, alanında çalışmak istiyorum. İnşaat ve İnşaat Mühendisliği alanında çalışmak istiyorum. İnşaat ve İnşaat Mühendisliği alanında çalışmak istiyorum. İnşaat ve İnşaat Mühendisliği alanında çalışmak istiyorum. İnşaat ve ne varmış? More than 40,000 millennials and non-millennial responses were collected on the topics of workplace culture, communication and working styles. pay structure, career development, work-life balance and etc. Yani 83 ve 93 arasında doğan 40 bin tane millennial, oradaki millennial dediğine işte düşünün, bin yıllık dönemde doğan kişiler. Millenial insanları, 83 ve 93 arasında doğan, ee, o millenial'a ait, o sürece ait insanlar, orada doğmuş olan insanlar hakkında workplace culture, iş yeri kültürü, iletişim, çalışma şekilleri, pay structure nedir? Career development, kariyer gelişimi. Ödeme yapısı. Ödeme yapısı, kariyer gelişimi. Evet, ödeme yapıları, kariyer gelişimi, work life balance, iş geçtim. ve yaşam. Aa, öyle. İş ve yaşam dengesi hakkında bir anket yürütmüş. Peki, geçtim arkaya. In a separate global survey conducted by Deloitte, more than 10,000 millennials participated in a study about their perceptions of threats and opportunities in the complex world of work. Bir tane daha anket var. 10.000 bin milen yıl üzerinde yapılıyor. Perceptions of the threats and opportunities in the complex world of work. Yani iş dünyasının bu karmaşık iş dünyasının e, tehlikeleri ve imkanları, fırsatları üzerine e, bir anket daha var. Bu yine separate global survey dediği için ayrı bir küresel e, anket daha yürütülmüş. Peki şuraya bakalım. Key findings. Buraları ben okuyayım mı? Daha sonra soruları beraberce yapmayalım. Olur hocam. Tamam. Hocam. Peki birazcık daha yavaş okuyayım. Siz de telaffuzlarda e, takıldığınız bir şey varsa sen not edin o e, telaffuzlarını, kelimelerini. Millennials are as committed to their work as their more senior club, colleagues. Colleague nedir? Son kelime, colleagues. İş arkadaşları. İş arkadaşları, evet. Millennials value interesting work and good work-life balance. They do not believe that excessive work demands are worth sacrifices in their personal lives. Millennials want flexibility in their working hours and are willing to give up pay increases and promotions for a flexible working shadow. They believe that success should be measured by productivity and not by the number of hours they are seen in an office. <laughs> Millennials want to feel supported and appreciated by their company and their superiors. Millennials want more opportunities to develop their skills. These include technological skills, teamwork, and interpersonal skills. Millennials believe that businesses and business leaders should contribute to the improvement of society, and they are more likely to be loyal to a company with strong ethics, Burada anlamadığınız cümle var mı? Anlamadığınız bir madde var mı? Bana onu söyleyin. Hacan, evet. üçüncü maddede e, ilk satırda willing to gibi bir kalıp var. İstekli, hevesli olmak. Willing to give up. Razı hmm, razı gibi bir şey. Evet. O cümlede de ne diyor bakın? Millennials want flexibility. Flexibility nedir? E, şey... Genişlik, esnek, esneklik. Esneklik. <gülüyor> Bind flexibility in their working hours. Çalışma saatlerinde esnek olmayı ister bu milleniyıllar. Neden istiyorlar bakın. And are willing to give up pay increases and promotions for a flexible working schedule. Yani daha esnek bir çalışma takvimim olsun da promosyonu ya da işte maaş zammını, para artışını istemiyorum. Ben bunu bırakabilirim diyorlar. Yani daha fazla para istemiyorum. Daha rahat bir çalışma ortamı istiyorum. They believe that success should be measured by productivity and not by the number of hours they are seen in an office. Productivity? Verimlilik. Verimlilik, evet. Üretkenliği, verimliliği ölçülmeli. Başarının e, ofiste kaç saat olduğunuz ölçülmemeli gibi bir düşünceleri var. Millenial olan insanların. Peki, başka var mı? Başka anlamadığınız bir cümle ya da yapı. Appreciated e, cümlesi var. Dördüncü. Satırda. Appreciate takdir görmek, takdir etmek. Dördüncü de mi? Şurası. Evet, tamam. Hı -hı. <Gülüyor> Millennials want to feel supported. Milleniallar neyi hissetmek istiyorlarmış? Desteklendiklerini ve takdir edildiklerini. Kim tarafından? By their company and their superiors. Onların denetmenleri ve şirketleri tarafından takdir edildiklerini ve desteklendiklerini hissetmek isterler. Peki başka var mı burada? Yoksa recommendation kısmına geçiyorum. Recommendation ne demek? Ne demek? Tavsiyeler. Tavsiyeler, Yes. Evet. Organizations and managers wanting to retain millennials should consider monitoring their workload and satisfaction levels with their work-life balance, creating a flexible work culture where employees have more control over their working hours and their work location, providing meaningful work An interesting opportunities, ...offering help and support in continuing professional development, ...changing the organization's goals from being mainly about profit-making to motives that address social concerns and solve wider social problems. Peki, burada var mı anlamadığımız bir cümle? Bir daha şöyle bir göz gezdiren. Hocam son cümle toplayamadım onu. Son cümle, şurası. Changing the organization's goals from being mainly about profit making. Yani sadece kar amacı güden e, kurumlar olmak değil amaçları. Changing the organization's goals. Bu e, organizasyon dediği işte firmalar, oluşumlar. Hı hı. Bu firmaların, şirketlerin sadece kar amacı gütmeyen Yerler olması asıl amaç. Yani to motivate that address social concerns and solve wider social problems. Daha sosyal yapılar ve e, daha geniş çaplı sosyal problemlerin çözülmesine odaklı olmaktır amaç diyor. Changing the organization's goal. Onların hedefini... E, kar amacı güden firmalar olmak yerine aslında sosyal problemleri çözebilen yapılar olmak şeklinde değiştirmek amaçlanıyormuş. Tamam hocam. Öyle. Peki Evet, geldim şimdi bu tarafa. Şimdi bakalım. Bir dakika ben şunu şöyle alayım. Hı. Şimdi alıştırmalara bakalım. Genel olarak metni anladınız mı? Millenial insanlardan bahsediyor. Türkçe birkaç kelimeyle, cümleyle özetler misiniz bana? Kim ister söylemeyi? Anladığınızı, ne anladığınızı istiyorum sadece. Ee, hocam Türkçe mi söylüyoruz? Olur, <gülüyor> Türkçe söyleyebilirsiniz. Ee, hocam... E Anket düzenleniyor milen yani y kuşağına Aha. 400 yok 40 bin insan sanırım ikinci bir ayrı bir anket daha düzenleniyor. burada da 10 milyon o 10, 10 10 bin kişi miydi ne kadar da 10 bin 10 bin şu ah, evet Aha. 10 bin kat Tınımcı. burada da e, bu anket sonuçlarına göre de e, milen yıl insan yani yelkûşa insanlarına'nın e, hani bulguları bu ankette göre bulgular ve tavsiyeler e, ön e, sunuluyor bu bulgularda <gülüyor> da yelkûşa hani genelde daha e, esnek çalışma saatleri e, iste, isteyen e, kişiler e, promosyon talep etmeyen ee, anlamlı işler talep eden e, işvereninin e, onların iş yeteneklerini geliştirecek e, topluma katkı sağlayacak e, tarzda e, yetişmesini sağlayacak e, sonra e, yine işte iş hayat dengesini e, anlamlı bir şekilde geliştirecek başka başka neler vardı genelde aslında olumlu şeyleri istiyorlar yani mantıklı bir de şey şey demiştik hani ofisteki bulunma saati yerine daha verimli kısa sürede de daha verimli işler çıkarmak gibi yani evet. çalışma saatlerini düzenlemek ofiste ee, kaç saat çalıştığımız değil de aslında şey, şey önemli olmalı diyor değil mi? Ne kadar üretkenim ne çıkartıyorum evet. Evet. Bunun göz önünde bulundurması daha önemlidir diyor. Peki. H bunların bunların üzerine zaten Aha. bu bunları olumlu hale getirmek, bu bulguları olumlu hale getirmek. Peki. Teşekkürler sağ kadar. Ben teşekkür Ama ederim hocam. O zaman bir sorulara bakalım. Hadi bakalım beraber bir sorulara bakalım. Circle the best answer. En iyisini bulacağız aralarından. This report is based on the findings of how many stories. Two demiştik. Two değil mi? İki tane anket var. Birisi 10 bin kişi üzerinde, birisi de kaç kişi üstündeydi? 40 bin miydi? Evet. Kırk Birisi burada 40 bin, birisi de arkada bahsettiği on bin. O zaman benim cevabım A olacak. Peki, güzel. İki. This report was done for organizations that want to. Bu rapor hangi kurumlar için düzenleniyor? Yani nokta nokta isteyen, get rid of millennial employees have higher turnover rates, prove that millennials are more difficult than non millennials, and increase the job satisfaction of the millennials who are working for them. Increase sanırım hocam, Aha. iş memnuniyetini art artırmak. Güzel, evet. Increase the job satisfaction of the millennials who are working for them. Yani milleniyallar çalıştıkları işlerde mesleki tatminini nasıl sağlayabilirler, bunu nasıl arttırabilirler? Job satisfaction'a aslında mesleki tatmin diye çevirebilirsiniz. Mesleki memnuniyet ya da mesleki tatmin diyebilirsiniz. Peki bunun cevabı da D, evet. According to the report, which of the following would millennials be happy to do? Aşağıdakilerden hangisini yaparlarsa millenniallar mutlu olacak. Give up family time on weekends to finish a work project. Sacrifice pay so that they can work shorter hours. Be allowed to find their own developmental opportunities. Be committed to their company's profit making motives. B, they sacrifice değil, pay. değil de. mi? Evet. Sacrifice pay so that they can work shorter hours. Daha kısa süre çalışmak için neyi feda diyorlar? Ee, alacakları ücreti feda edebiliyorlar. Peki B olacak. E, Hocam C'yi o... açıklayabilir misiniz? Hangisini? C şıkkını. C. Be left to find their own developmental opportunities kendi gelişim imkanlarını bulmak için terk ederler diyor. Terk hmm, tamam. ederler. Bir şey terk etmek. Tamam. Ben izin verilmek gibi bir anlam da buldum da o yüzden kafam karışmıştı. Hı -hı. Tamam. Yani kendi gelişim imkanlarını, fırsatlarını bulabilmek için terk ederler. Neyi? işi terk ederler gibi. Ama güzel bir şeyden bahsetmedi, değil mi? Anladım, anladım. Sadece çalışalım ama daha kısa süre çalışalım ya da ofiste çok durmayalım da üretken olalım. Deneyimle. De. Hı hı. Peki 4. According to the report, which of the following would promote millennials' loyalty to their company? Better pay structures, more opportunities for promotion. A more regular working shuttle. The company's commitment to the greater good of society. D, Değil. Hı -hı. Commitment nedir peki? Company's commitment. Bağlılık. Bağlılık. Toplum commitment. yararına. Evet. Toplumun iyiliğine, toplumun yararına. Şirketin bağlılığı. Ve beşi. According to the report, millennials believe that it is important to be appreciated for the work you do, measure your productivity, show your bosses how long you are working in the office, work for a company that is bringing in a lot of money. A. A, evet. Bu zaten doğrudan appreciate and support diye geçmişti değil mi? We appreciated for the work you do. Yani millenialar için hangisi önemli? Bu önemli. Yaptıkları işte takdir edilmek. Geldim bu tarafa. Evet şöyle yapalım. If managers want to keep their millennial employees happy, they should... Avoid giving them feedback on the work they are doing. Give them options to work from home. Help them develop the technological skills and, of the non-millennials. Promote the importance of remaining loyal to the company. Sizce hangisi olmalı? B. Give them options. Mm -hmm. Give them options to work from home evden de çalışabilme imkanı verilmeli. Doğrudan böyle bir cümle var mıydı metnen içinde yoksa çıkarım mı yaptınız? Yoktu hocam ama flexibility e, verilmesi Heh. gerektiğini söylüyordu. Evet. evet. Yani bir de çok uzun süre ofiste durmanın anlamsız olduğundan bahsediyor değil mi? O yüzden e, B şıkkını doğru kabul ediyoruz. Peki true false yapacağız şimdi. Are the sentences true or false? This report is based on surveys that only questions people born between 1983-1994. False. false. Peki doğru tarih nedir? 1993. 80'ler ve 90'lar. Bir de hocam ee, sanki bir yerde millennial olmayanları da... Olmayanların da cevabı ile ilgili bahsediyordu ikinci paragrafta. Yanlış anlamış olabilirim. Dur hemen bakalım. Bakın şu doğru tarih şurası. 83-93 arasında olacak. Bize 83-94 arası demiş. O yüzden yanlış diyeceğiz değil mi? False diyorum. Hı. Hocam bir de o cümlenin sonunda non-millennial responses var diyebiliyor oh, muydum devam ediyor. Onu da alabilir miyiz bu sorunun cevabı olarak? Hemen yani ben yani. yanlış mı anladım acaba? ben atladım oraya. Şurası and non-millennial responses Evet, evet yani 40 bin tane millennial var. 83 ve 93 arası doğan ve non-millennial olanlar da var. Evet, bunları da onun içine alabiliriz. Teşekkür ederim hocam. Peki iki, the surveys were conducted in several different countries. Ülke konusu geçmiyordu sanırım. Geçim miyiz acaba? Bakalım. Services were conducted. İki tane anketten bahsediyor. Hemen gelin bakalım. Şurada birincisi vardı. Global Survey kandıktı yani şu firma diyelim ki birinde bu ee, ülke ismi yazmıyor. Küres bu da küresel anket evet bunlar o anketi yapan şirketler ama hangi ülke olduklarını yazmamış bize hiç ülke ismi söylemedi. O zaman doğrudan post diyebiliyoruz değil mi? Hocam peki bu küresel anket demesi etki eder mi? Küresel anketin anketin şehrini, ülkesini söyleyebilir. Mesela ben Türkiye'de bir anket yaparım ama bunu küresel küresel olarak değerlendireceğim. Yani bütün ülkelere uygulayacağım. Evet net bir noktası yok çünkü. Bütün dünyaya uyguluyor. Tüm dünya ülkelerine diyelim ya da tüm Avrupa ülkelerine. O zaman net tek bir noktası olmadığı için evet global kelimesinden dolayı ee, bu sorunun cevabı, bu cümlenin cevabı yanlış olur. Güzel. Hop. İkideyiz değil mi biz? The survey is working. Evet. evet. evet. evet. Ha, pardon, şöyle, çok çok pardon ya. Ben daldım resmen. Different countries, evet, küresel olduğu için bir sürü ülkede tek bir adres yok. O yüzden tamam, buna true dememiz gerekir. Çok pardon, kafanızı karıştırdım. The surveys were conducted in several different countries. Çünkü global surveys diyor. Bir tane ülkede değil, sadece Amerika'da değil, sadece Türkiye'de değil de küresel olduğu için zaten bir sürü ülkede yapılması lazım. O yüzden true. Üç Millenials are less loyal to their companies than non millennials oh. False. True. False. False mu? True mu? No. İlk paragrafta sanki böyle bir şey eksikliği geçiyordu. Hani sadıklık eksikliği. O yüzden buna true diyeceğiz sanırım hocam. Ama kıyaslama yoktu sanki hocam. Bakalım. Millennials are less loyal to their companies. Millenial'lar şirketine daha az sadıktır ama non millennials daha çok sadıktır. Öyle bir şey var mı? Bakalım metne. Aslında tam olarak bir şey de geçmedi. Şurada lack loyalty diye bir şey geçiyor ama doğrudan öyle bir şey geçiyor mu? Bakalım. Millennials make up a huge part of workforce but they seem to lack loyalty to companies and the leaders they work for. Yani ne diyor burada bakın? But they seem to lack loyalty. Yani hani. sadakat azlığı şeklinde görünür diyor, değil mi? Sadakatleri evet. azdır şeklinde görünür. Multinational companies are noticing larger turnover rates, millennials as employee retention rates. Gerisinde yok. Ama lack loyalty'yi burada vermiş. Workforce, but they seem to lack loyalty. Böyle görünürler diyor. Aslında bu birazcık ucu açık bir cümle olmuş. Çünkü hmm. böyle görünürler ama öyleler mi, değiller mi? Değil mi? Devamında değiller gibi sanki hocam. Çünkü hani şirketin evet, yapmasını isteyen cümleler, hani istediklerine Hı -hı. dair cümleler de vardı. Evet, devamına bakalım. Yani bu cümleden anlayamıyoruz, ucu açık kalıyor. Multinational companies are noticing larger turnover rates of millennials as employer retention rates fall. This report looks at the findings of two large-scale surveys on the mindset of millennial generation and explores how organizations can strive to address these needs, increase employee engagement, and encourage retention. O zaman ne diyeceğiz biz bunu cevaba? Hocam evet false diyeceğiz o zaman. Zaten hani gibi göründükleri dediği için ona o yüzden anket yapıyorlar sanırım. Evet. Şimdi şimdi bu şekilde anladım. Hı hı. O zaman false diyeceğim. Peki geldim bu tarafa. Kaçta kaldık? Şu teknolojik. Millenials believe that their technological skills are sufficiently advanced. True. Peki, true mu false mu düşünün bakalım. False. Millennial kişiler teknolojik yeteneklerinin e, oldukça gelişmiş olduğunu mu düşünüyorlar? Öyle bir cümle geçmiş hmm. miydi? Yok hayır öyle bir şey geçmiyor. Gelişmiyor. Sadece geliştirmek istiyorlar. Evet. evet. Heh, bunu geliştirmek istiyorlar ama biz sufficiently advanced çok iyiyiz demiyorlar. Hocam, sufficiently kelimesini öyle biliyor musunuz? tatmin eder düzeyde, satisfactoral gibi, yeterli düzeyde aslında. Yeterli düzeyde. Teşekkür ederim. Sufficient, efficient kelimeleri eş anlamlıdır. İkisi de kullanılır. Abi, Managers Should be aware of how happy their staff are with the amount of work they have been given. Managers should be aware of. True mu? Evet. Müdürler ya da yöneticiler nedir? Should be aware of how happy their staff are with the amount of work they have been given. Onlara verilen işin miktarıyla mutlu oluyor değil mi çalışanlar? ve müdürler de ya da idareciler de bunun farkında olmalı diyor. Should be aware of. Ve bir sonrakine bakalım. Managers should worry about their own work life balance and not concern themselves with problems in society. False. false Peki neden false burası? Çünkü sadece kendi e, iş... Hayat dengeleriyle e, şey yapmalılar, endişelenmeler, toplumsal problemlerle ilgili endişelenmeli, endişelenmemeliler diye söylüyor. Böyle bir şey yok metinde. Peki. Gayet güzel. Bu da false olarak cevaplayacağım. Peki geldim son kısma. What is most important for you to be happy at work? Şimdi hepinizden biraz yorum alayım bunlarla ilgili. Mesela bendeki sıraya göre söyleyeyim mi? Dört kişiyiz. Ee, Nur sanırım şey açamıyorum demiştin. Açabiliyorum şu an hocam. Tamam, süper. Peki, o zaman ne başlayalım. Şu an hmm. bana İngilizce bir şekilde aktarın. What is most important for you to be happy at work? Hmm. The most important thing for me being productive and being appreciated uh because i am happy if i am if i feel relaxed mm -hmm. uh, i can feel uh, relaxed and comfortable if i be appreciated my super years uh, if uh, says me say me Uh, ''You are good, you can do it better or uh, you can improve uh, yourself uh, like this. Uh, I, uh, I think I feel happy.'' <gülüyor> bu kadar önce. <gülüyor> Okey, gayet güzel. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Merve? Can bu kadar akıcı konuşabilir miyim bilmiyorum ama... Aktığı kadar, yeterli. <gülüyor> <laughs> um first of all I want to do uh I want to do sure in koyacağım bilmiyorum do a job that I like mm -hmm. and um uh, something gibi Çevirmem çok uzun sürüyor hocam. O olsun. Nasıl hissediyorsan. Ya da birazcık zaman vereyim, başka birine geçeyim, sana sonra dönelim. Olur hocam, yazsam olur mu? Çünkü düşünürken tamam, çok zamanı sormayacağım. Tamam olur, düşün hadi bakalım. Birkaç cümleyle toparlayalım. Tamam, teşekkür ederim. Ebru? I want to job development um, and... I think managers sometimes say to um, good um think um uh, workers uh, appreciated uh, to uh, or from managers. Mm -hmm. um, Ya aklıma çok da aslında bir şey gelmiyor ama aşağı yukarı evet. ben de tam cümle kuramadım. Tamam. Peki düşünün o zaman bunlarla ilgili. Kader. Sana sormuş muydum? Uh, yok hocam sormadınız. Um, uh, I want that I have a good work-life uh, work balance. Um, And uh, I want to uh, improve uh, my skills and uh, I want um, new, uh, new, new things. Uh, uh, I want to learn new things. Uh, These uh, um, make me happy. Uh, most uh, most important uh, for me. Hı hı. Uh, aklıma şu an başka bir şey gelmemiştim. <gülüyor> tamam peki, teşekkürler. Merve sen toplayabildin mi birkaç cümle? Uh, toplayamadım aslında hocam ama yine de söyleyeyim artık ne kadar hı. yapabilirim? O bu kadar. Uh, I really care about flexibility. That's why I want to be my own manager uh -huh. and, and uh, friends really important for me. Çalışma arkadaşının diyeceğimi bilemedim direkt sen. Dedim hocam. Workmate diyebilirsin. Workmate and workmate uh, workmate really important for me. Um, I want to be with um, Hard working, work, Hı -hı. you know, thinking, work made. Zelt bir süt diyeyim hocam, daha fazla şey gelmiyor şu tamam. tamam, peki. En azından çabalıyorsunuz. Yani bu da güzel bir şey. Olsun, gayet güzel anlatabiliyorsunuz. Peki, sorunuz var mı arkadaşlar? Benim sorum yok hocam ama bu çok iyi oldu bence böyle anlık cevaplamamız. Anlı da olsa bence geliştirecek hepimizi. Bence de. Bundan sonra böyle devam edelim. Çok zaman vermeden aklınıza gelenleri hemen söylemeye çalışın. E, metinleri önceden görüyorsunuz. O yüzden birazcık da kafanıza toparlarsınız bence. Evet. Tamam Peki haftaya okuyarak hmm. e, geleceğinizi ümit ediyorum. Zaten 3-4 kişiyiz daha iyi oluyor böyle, daha verimli oluyor ders. E, daha iyi derken yani geri dönüt verme açısından daha iyi oluyor. E, aklınıza takılan bir şey olursa yine e, haftaya konuşuruz derste olur mu? Sağ tamam. Tamam, olun teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Çok için. sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkür Görüşürüz. Hocam.